Şu anda e, Max digital timer'lı pompamızı Prosim switch kapatmasını göstereceğiz. Mesela şu anda pompamız çalışıyor. Buradan PRG tuşuyla üst tuşa aynı anda 1 saniye kadar basılı tutuyoruz. Basılı tuttuktan sonra Time Select tuşu var burada. Buna bir kez basıyoruz. Mesela şu anda Pro, Proxim switch ayarımız açık. 8 saniyede bir ee, sinyal alıp vermesini sağlar ve bu 8 saniye içerisinde sinyal almazsa ee, alarma geçer. Bunu biz kapatmamız için 0'a getiriyoruz. 0'a getirip tekrar program tuşuna basarsak program Switch ayarımız kapalı konumda olur.